Kendi içinizde ve etrafınızda her an, her saniye gerçekleşen bu olayların farkında mısınız? Her saniye korunan dengeler, uzay ve insan vücuduyla sınırlı değildir. Aynı anda 500 binden fazla çeşidi olan katrilyonlarca bitkinin her biri fotosentez yapar. Aynı anda oksijen oranı canlıların yaşayabileceği şekilde ayarlanır. Geçen bir saniye içerisinde, karada. Yer altında ve denizin derinliklerinde yaşayan 2 milyon türde çeşit çeşit hayvan ve bitki mükemmel sistemleriyle yaşamlarını sürdürmeye devam etti. 10 bin türden oluşan 100 milyar kuş, 40 bin türden oluşan trilyonlarca balıktan kimi avlanarak, kimi göç ederek, kimi yavrularını besleyerek geçirdi bu bir saniyeyi. Her birinin sindirim sistemi, solunum sistemi kusursuz bir biçimde işledi. Kemikleri, kasları, gözleri, ayakları, yüzgeçleri tam olması gereken işlemleri yaptı. Örneğin bu sinek saniyede 500 kere kanat çırptı. İnsanın kolunu saniyede 500 kez açıp kapaması asla mümkün değilken, yeryüzündeki trilyonlarca kanatlı sinek, geçen bir saniye içinde 500 kere kanat çırptı. Sayıları 10 kentilyon gibi olağanüstü bir rakamı bulan 1,5 milyon tür böcek, hassas antenleri, haberleşmek için kullandıkları kimyasallar, savunma ve saldırı amaçlı kullandıkları zehirleri, avlanma ve kamuflaj taktikleri gibi sayısız özellikleriyle yaşamlarını devam ettirdi. Tüm bu sistemlerin her birini aynı anda kontrolü altında tutan, her şeyden haberdar olan benzersiz aklın ve sınırsız ilmin sahibi Yüce Allah'tır. Hayvanlar aleminde aklın kavrayabileceğinin çok çok üstünde sayıdaki canlı, yaşamını kusursuz bir biçimde sürdürüyorken, geçen her saniyede güneşten gelen her bir foton 300 bin kilometre yol kat etti. Böylece renkler oluştu. Her saniyede yağmurlarla yeryüzüne 16 milyon ton su indi.